Merhabalarım ben Serdar ve Super Five hoş geldiniz. Öncelikle e, oyunu direkt başlayacağım ama öylekin e, bazı, e, bazı yanlış yanlış tam hani geri oyna. Bazı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istiyorum. Bir e, Perşembe günü yayınladım o duyuru videosunu. Hadi hangisinden zıplıyorduk? Evet, evet yeterince sürdü falan filan diyor. E, Sanrías ve Super Five bu e, şeyde hala yayınlayacağımı söylemiştim bu kanalda. Sanríasın 3-4 ee, videosu daha vardı, ee, onları yayınlayacaktım, benim şeye geçmem gerekiyor hemen, borneye geçmem gerekiyor, aynen, ee, dur şuradan geçelim direkt, sanaryası 4 e, bölüm vardı, bugün son bölümü yayınlayacak, akşam, ee, ondan sonra diğer kanalda, ikinci kanalda atacağım, ikinci kanalımın nesneden Serdar146.5, Serdar146.5, YouTube'da aratırsanız Serdar146.5 Tamam mı çıkar karşınıza ama siz kelime olarak yazın hani buçuk nokta 5 değil de buçuk olarak yazın şimdi ee süper five nides felizi de büyük bir ihtimalle bu videoda bitireceğim öyle merhabalar dostum evet seni kurtaracağım şimdi burada ne var burada şu mektuplar var nasıl zıplıyorduk ha güzel Panik yapmayın. Aynen bak sana getirdim. Evet evet evet, evet bu, bu bu evet bu. Aha. Merhaba. Benimle oynan lütfen diyor. Oynayalım bakalım tabi ki oynarım. Aslanım benim. Sıkıldık zaten hepimiz burada. Aa oynamak mı istiyorsun diyor ya sen oynamak isterim ben evet dedim birkaç yıldır benim oynamak isteyen ilk kişisin Benimle baş etmeyi bırak hadi oynayalım o zaman <gülüyor> Abi fikrim var hadi saklambaç oynayalım tabii ki <gülüyor> ben Her gördüm hayaletle saklambaç oynadım zaten Ben şimdi saklanırım seninle görüşürüz diyor bak bak akıllıya bak Şey yapıyor bir de Ben biliyorum ki senin nerede olduğunu. Etrafa gezerken dikkat etmemiz lazım bu adam çünkü genelde görünmüyor. Onu üç defa bulmalıyız lazımmış. Şalovreliye. Merhaba. Burada mısın? İçeri girsene. ha. Merhaba Foxi, ne yapıyorsun? Aa, buradasın diyor. Ben göremiyorum ki nerede. Burada başka bir daha var sanki. Neyse, baştan arayacağız şimdi onu. Burada mısın acaba? Aa, bak buradasın. Gördüm gözlerini. Bu sayılmazdı diyor. Tamam ya, bir de bir defa daha oynayalım. Sıkıntı yok. Bana trip atma. Bu sayılmazdı mı sayılmazdı falan. Biz çok yaptık onları zamanında. Açık seni. Buradadır, burada. Şimdi buraya kaçmıştır o. Ve kenarlara falan saklanmıştır diye düşündüm ama. Aa, tuvaletin içine saklanmış herif siz. Ve ışınlandık baştan oraya. Kazanın diyor. Benim oynadığınız için teşekkürler. Beni birazcık neye nasıl hissettirdi, daha iyi hissettirdi diyor. Biliyor musun diyor. Sana bir şey söyleyeceğim diyor. Gizli odanın şifresi ee, 17.98 Şüpheli pizzalar için şey yap diyor e, Gözün açık olsun diyor 17.98 Gelecekte unutursan diyor sadece bana dön diyor ben sana söylerim diyor Teşekkürler dostum Şu ne pizza Aaa Nasıl ya Bu değil mi Yes. bizim yolumuza çıkan eee şanssız gece nöbetçilerinden birisi adamı ne hale getirdiniz ya bu ne aa şey diyor ee, bu mekanda gerçekleşen cinayetleri nasıl örtmak edeceğimizi bilmiyorum diyor. Sağırın polis bizim, polisin gözü bizim üzerimizde. Ee, çürüyen cesetler bulmaları an meselesi. Ee, ben o cesetleri alacağım ve çöp, çöpe atacağım. Ee, şeyden kurtulmak için. Ee, kanatlardan kurtulmak için bana şans dile. Başka bir tanesini daha ölüdürler. Bu şekilde gidemeyiz. Bu e, kazalar daha fazla örtmezse edilemez. Şey yapacağım diyor. Halılar temizleyince yakında e, kayıp raporları oluşturacağım diyor. Sakin ol lan. Bilmiyorum patron diyor. Belki de buraya kapatmalı ve e, bütün bu e, ucube robotlardan kurtulmalıyız. Gerçekten buna değer mi? Ben çok yoruldum diyor. Bunun bitmesini istiyorum diyor. Oğlum bu benim baby mini game'i çok canım yakmış. Neyse o zaman hikaye devam edelim. Yapabileceğimiz bizim başka bir şey kalmadı. Gene aa, yapalım. Çünkü kameraya bakıp dişlerinizi gösterdiğiniz zaman e, her gece görevlisi inanılmaz korkar, altına yapar ve felç olur. Ama bu olmadı. Bu kapıları kapattı mantıklı bir şekilde. Ya adamı korkuttuğun zaman adam kapıları kapatacak. alı. <gülüyor> Bunun için birleşmemiz gerekiyor diyor. Birleşeceğiz, birleşeceğiz. Birleşeceğiz merak etme. Golden Freddy'yi de alacağız yanımıza. Biz Çikayla fotoğrafını çekmiştik adamın değil mi? Merhaba. Geri geldiğini biliyorsun değil mi diyor adamın? Bak bizi yardım edebilirsen memnun oluruz diyor. Merak ediyorum diyor. Lütfen diyor bizimki. Hayır. Hayır dedim diye bağırıyor. Yardım etmeyeceğim size lanet olsun size. <gülüyor> Kendi böyle çocukça bir yorumlanış, yorumlanışı var oyunun. Five Nights at Freddy's serisinin bu oyunun tam olarak açıklayamadım orada. Bu oyun Five Nights at Freddy's serisinin hikayesini kendi açısından yorumluyor. Bu yorumlayış çok, bu yorum çok çocukça birazcık ama olsun. Ha şimdi o mini Game bölümünde falan geldik. Şimdi iki odayı da açtık. İki odayı da açtık, içindekileri gördük. Oyunun mutlu sonunu bulmam bulmuş olmamız lazım. Değil mi? Mutlu sonu olmuş olmamız lazım. Oradaki burada söylenenleri geçen bölümde açıklamış olmam lazım zaten. E, bundan sonra gelecek gelecek olanları açıklayacağım. Adam için şimdi parti düzenleyeceğiz. Şimdi mini game'leri mi geçtik? Şimdi mini game'leri geçtik. O çok sevdiğimiz harika mini yapacağız. <gülüyor> teker teker mi? Yok, dördü birden geldi. Bu neden böyle ya? Bu oyuncak animatronikleri neden bu şekilde yorumlamışlar ya? Hiç anlatmıyorlar ona. Oh be. Parti hazır mıyız? Oh be Buradan An! Purple gun kafası bu Bu neyin kafası kardeşim? ha <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Balon çocuk balon çocuğa benziyorsun sen ettik mi? Peki. Her zaman pastayı böyle yaparsınız zaten. Böyle ayrı ayrı pastaları böyle alıp birleştiriyoruz arkadaşlar. Farklı farklı yerlerden getiriyoruz. Aynen öyle sen gelip. Bir şeyden İzmir'den pasta getireceksin sen gidip Ankara'dan pasta getireceksin sonra biz bunları birleşeceğiz her şey hazır diyor. şimdi partiye başlayabiliriz hadi bakalım. Evet hadi topluca özür dilemeye başlasın sana bir şeyler hazırladık diyor senin için bir şeyler hazırladık diyor lütfen bizi takip edebilir misin? Hediyeler bak hediye oyuncak getirdik sana hediye araba getirdik sana hediye çikolata getirdik seni hediye diyorum şey hayalet oyuncak falan hayalet hediyeler onlarda. Hepsi hayalet hediyeler batırdım batırdım <gülüyor> mutlu yıllar Michael benim için bir parti mi fakat e, olanlar için seni suçlamamız e, yanlıştı <gülüyor> ve sonunda e, tam anlamıyla özür dilemek istiyoruz lütfen baştan arkadaş olabilir miyiz gitsinler sizi Ama hala sizden nefret ediyorum. <gülüyor> hala onları <da> nefret ediyorum. <gülüyor> Saat neredeyse 6 oldu. Hadi sahneye dönün Yarın görüşürüz diyoruz. Ve bir sonraki gün. O kadar şey yaptık. Umarım bugün doğru sona ulaşırız affaklarım. Dördüncü gece. Zamanı geldi. Bütün bu yıllardan sonra. <gülüyor> Bunu kaç defa söyledin acaba şu ana kadar? <gülüyor> Amacımız bu değil. Olayımız bu değil. Bugün bu akşam saldırıya geçeceğiz. Ee, ben al. <gülüyor> Delikanlılar diyor. <Yar! gülüyor> of. Özür dilerim şey yapıyorum diyor heyecanlandım diyor halüsinasyonlar da hazırlandı Ben de hazırım arkadaşlar diyor Hadi o zaman diyor He hepimiz hazırız hücum Seninle ofiste buluşurum Hadi diyor Francis gidelim Ay. <gülüyor> Çok saçma. <gülüyor> o o o tuhaf çarkı çalıyor. Oo ne oldu? da diyor. Benim işim burada bitti. O son e, çocuk nerede? Aa e işte buradasın. O kadar kör müsün? Hocam o kadar kör müsün? Afton amcaya gel diyor. Hayır uzak dur benden. Oo yavaş yavaş yaklaşacağım. Adam kendi yorumunu katmış olaya. Çünkü Sister Location çıktıktan sonra yayınlandı bu oyun. Öyle değil mi? Önce mi yayınlandı emin değilim. planlandığı gibi gitmedi. Onun ölümü bana şeyi hatırlatıyor. Onu. Koş bakalım. Fox'in mini gemini bitirmek imkansız gibi bir şeydi. Çünkü illaki bir yerde, bir yerden sonra şey yapıyorsunuz, ee, başarısız oluyorsunuz. Lütfen diyor, içeri girmeme izin verin. Benim oğlumu hala içeride. Ma ee, bayan diyor Lütfen izin verin de işimizi yapalım Elimizden geldiğince bulmaya çalışıyoruz Diyor onu Bir şey bulursak size haber vereceğiz İçeride asla onları ya Yalnız bırakmamalıydım Her şey iyi olacak onları bulacağız Söz veriyoruz nah bulacağınız Ondan sonra gelen güvenlik görevlileri de ölecek Sizin yüzünüzden Saat 3 oldu daha fazlasını mı hatırlayacağız, yoksa oraya mı yaklaşıyoruz? Aaaa diye açacak şimdi ağzını. Sürekli bu tarafa bakıyorum çünkü orada şu anda e, birisi duruyor ya orada birisi birisi durmuyor orada. Ekrana bakıyorum. Gaza <gülüyor> gelmeyin. Gipra gaza gelin. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma, ben ee, merkezden arıyorum diyor, Fredbear's ee, da şeyde tanışmayacak, Fredbear's'in önünde tanışmayacak hatırlıyor musunuz diyor. Diyor da diyor, özür dilerim bayan ama ee, çocuklardan hiçbir iz yok. en son ee, güvenlik kasetlerinde görülmüşler güvenlik e, kamera görüntülerinde görülmüşler e, yeşil tavşa, sarı bir tavşan kostümündeki birisiyle görülmüşler Or öyle görülmüşler kasette yazıktan kadına tabi gerçek değil e, kostümlerden iz de yok kostümlerden iz de kalmamış geriye bir şüpheli vardı aslında ee, çok şüpheli birisi gibi görünüyordu. Yani şüpheli öyle olur değil mi? Ee, ama e, kanıtlayacak hiçbir şeyimiz olmadığı için onu gitmek zorunda bıraktık. Ee, bu dava için elimizden geldiğince çalışıyoruz diyor. Çöz, çözmeye çalışıyoruz diyor. Bayan diyor bayan. Hay bakalım. Her, herhangi bir zamanda şimdi diyor. Olacak bitecek. Bak onlar da Golden Freddy sen neden dışarıda bekliyorsun kuzum? Sen içeri dalabiliyorsun direkt. Senin işlerini işini bitirebiliyorsun direkt. Kim gülüyor lan? Kim gülüyor? Sonunda diyor. Güç bitti. Hadi içeri girelim. Dalalım. Ben hiçbir şey göremiyorum şu anda. İçeriye giren ikiden siyah göz görüyorum. Siz de aynısını görüyorsunuz. Tamam no, öyle değil şarkının yanlış yapmışsınız batırmışsınız Korktunuz değil mi? 5 dakika 1 dakika bekle diyor. Burada kimse göremiyoruz ki. Ne oldu diyor. Ya düşününce diyor. Ben geldiğimde kapı zaten kapalıydı. Şimdi biz bunun hepsini hiçbir şey için mi yaptık? Fotoğraf çektirmişler bir dakika bekle diyor. Bir dakika bekle. Bu ne? Eee Yerel Freddy Fazbear's Pizza Eee kapanıyor. Açıldığından birkaç gün sonra Düşük bütçe ve Eee birkaç çalışanın Şey olduğu için kaybolduğu için Kapanıyor diyor. Eee Karakterler hala karakterlerin hala kalbimizde yeri olacak. Evet, çocuklarımızın ve kendi kalplerimizde, çocuklarımızın kalbinde ve kendi kalplerimizde yeri olacak. Pizza pizzacı kapanıyor. Freddy'yi kapatıyorlar. Ya yani Freddy'nin pizzacısını kapatıyorlar. Biz bu gidişle asla kurtulamayacağız. Yani bu gece'nin biti son gece olacağını düşünüyorum. Öf be. <gülüyor> en Enine sona geri gelecek diyor. Ve e, onun için bekleyeceğiz. Geri o geri ne kadar onun için bekleyeceğiz. E, burada kalsak bile. Sonsuza kadar. Ne oluyor lan? Göremiyorum ki hiçbir şey. Simsiyah görünüyor ekran. Hmm. Hmm. Ekranın sol tarafındaki odu var. oldukça şüpheli görünüyor. Bir girmeyi deneyelim oraya. Tamam mı böyle devam mı? Peki başka bir şüpheli yerden girdik. Ekranın sol üst tarafındaki yerde oldukça şüpheli görünüyor. Merhabalar efendiler, nasılsınız? Aa. Devam. İlginç, Five Nights at Freddy's mekan. Sağ üst köşedeki yer de oldukça şüpheli görünüyor böyle düşününce. Değil mi? Sizin duvarınız böyle mi? <gülüyor> İçinden bir hayaletin geçebileceği şekilde misinizin duvar? Shift tuşumu öldürdüm bu oyun yüzünden. Shift tuşumu öldürdüm yemin ediyorum. Hadi. Oh be kulağım şey oldu bu sesten. Pat pat pat pat pat pat pat pat. Yine yukarıda bir yer var. Hadi izin ver de çıkayım artık. Oh be ne boyutlar arası bir yolculuk ya. Daha kurtulamadık gitti. Bu arada çocuğun olası. Bu baya farklı bir yere benziyor. Nereye geldim şimdi ben? kimsin? Tamam diyor her şey iyi. Artık daha fazla arana, alanına gerek yok. Oğlum diyor. Bu benim. <gülüyor> tamam hocam. Oğlum ne alaka bu hikayeyle ilgili. Ha diyor efendim diyor. Ne oldu? Her şey güzel olacak. Daha iyi bir yere gidiyoruz. Ya ne alaka senin oğlun ne alaka? Hikayenin neresinde? Baba diyor. Shadow Freddy'miş onlarda. Ama yapılacak tek bir şey kaldı geriye. Ve o oda, yakında göreceksin. Peki, saat 6 oldu. Bakalım ne oldu. Ne yapıyorsun Spidey, izliyorum her şey. Cezney tut hatırladım bu ses yüzünden. Ben senin arkadaşım olacağım. Sonuna kadar partiye katıl. Korkmayın. Bir yolunu bulacağız. Partiye katılın. sürü takip edin. Çok eğleneceğiz. Partiye katılın. Sizin için buradayım. Bunu da atlatacağız. Partiye katılın. Tamam diyor. Şov bitti çocuklar. Brady ve çetesi e, emekli olacak artık yani bayağı yaşlılar biliyor musunuz şimdi onlara bir bye deyin bakalım bye bonnie diyor seni asla unutmayacağım Ah, bye chica senin pizzaların kasabadaki en iyisiydi bye chica bir sonraki defada artık kaçırılmak üzere Bay kaptan Foxy seni görmek çok güzeldi aynen bir sonraki defa kafamı yumrukla içeri girmeye çalıştın ne zaman çalışacaksın çok merak ediyorum Bye Freddy diyor seni seni özleyeceğim göreceğiz göreceğiz ben de seni özleyeceğim hepinizi özleyeceğim diyor Daniel diyor hadi gel kapatıyorlar Daniel nereden tutuyorum ben Daniel'i ya neyse <gülüyor> Geliyorum biraz sadece e, sanırım Freddy'nin konuştuğunu duydum. Ağladığını mı? Ceset o ceset. Ceset o ce şey alıyor. kapandı. Birkaç ay sonra. Kim alır oğlum burayı? Manyak mısınız? Ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Beni takip et diyor. Ben simsiyah görüyorum ekranı. Dur. Wait. Baştan gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Oyun simsiyah ekran gösteriyordu ya, hiçbir şey göstermiyordu. O yüzden de herhalde biraz az önce hiçbir şey göremedik. F4 yap bakalım. Benim gibi oyun simsiyah ekran gösteriyordu. Hiçbir şey göremiyorduk. Umarım aynısı olmaz. Bug yaşamak istemiyorum oyunda. Umarım bizi beşinci geceden başlatır. Hah beşinci gece güzel. Güzel. Birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra mı cidden? Ha, şimdi görüyoruz. Me. Ah paresistiri. Beni takip et. Follow me amigo. Senin sanki İspanyol biriniz aksanına benziyor sih. Sağ tarafa gitti değil mi? Tam geliyorsun. takip ediyoruz. Follow me. Ey tamam o gidelim o zaman. Ne? Ne oluyor? Neden izin vermiyor benim geçmeme? Neden bana izin vermiyor? Yani neden benim izin geçmemi izin vermiyor? Ah! Ah diyor. Orada bir tüy var? Bak kendi açısından yorumluyor hatırlıyor musunuz FNAF 3'teki mini Onu kendi açısından yorumluyor Beni takip et diyor Edelim kanka Koşalım o zaman Sen beni takip et dersin ben koşarım yalnız hareket ettiremiyorum Bekle diyor o da kimdi öyle Tamam bana bir şey göstermek istiyor diyor her zaman böyle şüpheli karakterleri takip mi edersin? Hani belli bir tecrübe olması lazım değil mi? Şüpheli karakterleri takip edince iyi şeyler olmuyor. Yani o yüzden buradasın. O yüzden şu anda lanetlenmiş haldesin. O yüzden şu anda ruhun lanetlenmiş halde. Ama hadi takip edelim. Ben bu adama güveniyorum bu sefer değil mi? Çok çok ne olabilir ki? Bilmem belki öldürülüp parçalanabilirim. Az önce buradan geçmedi mi diyor? Bir inç bile arkaya demiyorum diye bir inç bile ileri gidemiyorum diye gene buraya mı gireceğiz? Bekle diyor o mi? Yerdeki. Bunu kim yapmış olabilir? Şimdi çıkayım bir şey yapacaksın. beni takip et. Edelim bakalım. Etrafa hak ya. Uyuyor muydun lan? Bekle 5 dakika diyor. Nerede diğerleri? Her zaman tek başıma kalıyorum diyor. Hiç şey değil. Hiç de adil değil. Takip ediyorum ediyorum merak etme, beni ölümme götürüyorsun biliyorum ama takip ediyoruz. Me. Tamam takip edelim. Freddy'e benzeyen eleman nereye gitti diyor. Sanki bir duvar var gibi ama kesinlikle oraya geçebiliyoruz hani ama geçemiyoruz işte. Orada kim var? Sen misin o den den den mi? Yine balta indirirler en sevize. Beni takip et diyor. Fox'u bu sensin değil mi? Çünkü seni görünük göremiyorum şu anda. Kim var orada? Bugün çok karanlık ya. Bazen simsiyah oluyor direkt hiçbir şey göremiyoruz. Sol tarafa mı? Neden sahne boş diyor? Yani normalde Freddy ve diğerleri vardır orada. Messi gidelim bakalım. Dum dum dum dum dem. yabancı birisini takip ediyorum. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Eminim hiçbir şey olmaz. Haha <gülüyor> <gülüyor> bak seni geçtim O oh, dur yanlış yere girdim yanlış yere girdim yanlış yere girdim yanlış yere girdim Yanlış yere girdim Gir bakalım buradan içeri Baştan oraya mı gideceğim Bak nasıl biliyorum ama nasıl bak zeka çalışıyor Nasıl zeka çalışıyor <gülüyor> Aa neler oluyor diyor Arkadaşlar diyor orda mısınız? Kesin bir yerde değilsiniz. Çünkü yerde duran ee, parçalar kesinlikle benim arkadaşlarıma ait olamaz. Özellikle kafalar. Lan. Ha. Özellikle de kafalar benim olmaz yerde. Yerdeki arkadaşlar, yerdeki kafalar benim arkadaşlarıma olmaz. değil mi? Yine batırdım. Buralarda bir yerde olmalılar diyor. İstenebiliyorum acaba neredeler kesinlikle yerde olamazlar falan öyle havaya bakıyorsun herhalde Bak arkadaşların orada Oo burayı iyi yapmışlar Ah diyor sonunda Onlar gittiler Bu sefer ee, çitanı yükselttin diyor William bütün bu zamandan sonra e, kanıtlardan kurtulmayı başardın. Yine de bunu yapmayı istemezdim. Ama o kadar yaptıklarından sonra geriye dönüş yoktu. Ah diyor her neyse. Bu geceden sonra her şey bitecek. Ya öyle yaparsan benim gözlerim parlar bak. Gözlerim parlayınca çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor lan? çok güzel bir müzik bu ya. <gülüyor> Michael dinle. Ee, senin arkadaşların sana her şeylere her şeyin daha fazla ihtiyacı var şu anda. Onu aşağı alması gereken insan sensin. En azından şey. Hayret. Diğerlerinin başarısız kaldığı yerde sen başarılı, olup başarılı olacaksın. Fıratların oraya git. Ee, hiç görmediğim bir kapı olacak. Diğerleri geçemedi. Animasyonlukların geçmemesi gereken bir yer orası. Ama sen bir animatronik değilsin Sen bir ruhsun Aa dedim size Derim size Golden Freddy bir şey değil diye animatronik değildi ya, değildi ya. Ho! Ama tabi bu kanon değil o yüzden hiçbir yorumumuz olamaz bu konu hakkında Sen bizim tek umudumuzsun Şimdi git Yani bu şu anda benim teorimi onaylanmıyor Sadece başka birisi benimle aynı fikirde Onu söylüyor Neredeydi lan şeyler Sol değil mi? Çünkü bu resmi değil. Bunu oyunun orijinal yapımcısı yapmadı. Bunu başka birisi yaptı. O yüzden ee... burada mıydı her şeyler, tuvaletler? Hadi bakalım. Hadi gel, hadi gel banda baltaya vurur şerefsiz seni. Ah diyor. E, bunlar da aradığım belgeler. Ha? Ah. Siz nereden çıktınız diyor. Ya bak hayaletler öyle ortaya çıkar. Ağzını burnunu kıracağız şimdi senin. Senin var ya şimdi ağzını burnunu kıracağız biz hayaletlerle bir olup. Hayır diyor. Bu bu olamaz diyor. Adamlar harika ediyor. Adamlar bak lanetlenmiş bir ediyor. Sen neye ne inanıp be ne inanmıyorsun? Bak ben de geldim. Şimdi ağzını burnunu kıracağız biz senin. Kaç. Kaç. Kaç benden. He. <gülüyor> Şimdi kim katil oldu ha? <gülüyor> Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. <gülüyor> Artık ben de Bana zarar veremezsiniz. Orada neden gülüyor lan bu manyak? Anlamıyorum ben. Neden animatronin içine giriyorsun, gerizekalı Nasıl bir sebep senin bu böyle bir şey yönetmiş olabilir? Mantığı ne bu işin? Sen diyor, sen başardın bunu diyor. Bütün bu zamandan sonra adalet teslim edildi. Siz ben siz gidin. Benim ee, yapmam gereken bir şey daha var. Ne yapacak hiçbir fikrim yok. Bunları uçuyor bir gece daha atlat, atlat, atlat, atlat, atlat, atlat, atlat, atlat, at at bir geceyi daha atlattık diyecektim ama diyemedim çok susuzuzum çünkü şu anda su içmem lazım 1 saattir oynuyorum oyunu Siz kaç dakikada izliyorsunuz bilmiyorum ama ben 1 saat 6 dakikadır oynuyorum şu anda Aa, annesi nasıl alıyor Her şey güzel olacak Michael diyor Uuuu 5 dakika Şu anda Janet mi onu mu şey yapıyor oyunda Neyse ha bu kadar epilog 30 yıl sonra Freddy Fazbear's Pizza da ooo oynuyoruz Aman sanırım diyor ahbap bu yer bana şey veriyor diye. Ee, bu yer beni korkutuyor Hiç cidden buraya geri gelmek zorunda mıydık ha buraya gelmek zorunda mıydık ee, bizim e, sağlam kaynaklarımız var burada e, duvarların arkasında saklanmış bir oda var diyor. Orada bulabileceğimiz şeyleri düşün diyor. Faz bir e, şirketinin en karanlık sırları. Ahpap ah diyor. Sanırım onu bulduk. Bu duvarın arkası boş. Evet buldunuz. Bekle, bu, bu, bu. Eğer bu gerçekten çalışan bir animatronikse, ee, bu bizim için çok değerli olabilir. Gel diyor. Bunu kamyonu taşımama yardım et. Oo. Neredeyim ben? Bule Ses ne? oh. oğlum! Ah diyor. Bazen kendime soruyorum diyor. Sonunda bunların hepsi değer miydi diye. hadi diyor. Birisi geldi buraya diyor. Oo. O sensin. Az önce ne dedin sen? Kim yazdı bu oyun senersin niye? Hiçbir şey hiçbir şey söylemedim diye. Bak birazdan ne olacak? Saçma sapan bir şey olacak. Neden buradayım ben diyor. Cehennemde çürümem gerekmiyor muydu benim şu ana kadar? Sana bir e, hediye verdim Sana hayat verdim Bu şekilde e, bizim Çektiğimiz acıyı e, Bizim acı çektiğimiz gibi acı çekeceksin Ne oldu? Aklında bir şey mi var? Bir daha şey diyor, oyuncak bir animatronik. E ee, buranın olay ne? Hasbear Sprite'i araştır diyor. Kapı kilitli diyor, bariz bir şekilde. Peki. Sol tarafa gidelim bakalım. Yok mu öyle ilginç bir şey rato görebileceğimiz? Ah diyor. Az önce söylediğin şey hakkında. Ee, diyeleri gibi e, bir kader görmemin gerektiğini Alice'e ömür geçtiğini söyledin. Beni deliye döndürdü. Bazı şeyler duymaya başladım. Ya önce oldu. Daha 40 saniye olmadı. Neler duydun? İyi bir arkadaşım bir zamanlar eee hatıraların kafanızda sürekli geri geldiğini söyler. Orada birisi olsa da olmasa da. Buradan neden ölmek zorunda kaldık? Ne biçim ne kadar kötü bir insan. Neden ayrılamıyoruz? Neden biz? Orada bir var. Merhaba. Bizi kurtar. Ona nefret ediyorum. Acı hissediyorum. Bunu hak etmek için ne yaptık? Anne o sev misin? Annemi baştan görmek istiyorum. Ne diyor bu adam? Ee, doğru diyor. Onların seslerini duyuyorum. Senin hatıraların. Benim boynum ağrıyor diyor. Sol taraftaki, alt taraftaki yazıda. Ve her şey benim için çok net oldu. Bir yardım yazıyordu orada. Sa sağ alt taraftakini şey yapamadım. 80'lerde aslında Fred Beard'ı ee, bir arkadaşımla ben... Satın almıştık yani bizimdi zaten. Ee, buradaki yeni nesil robotlar için e, tasarımlar yapmalıydım. Neden bana bunu anlatıyorsun? Bu nasıl, ne kadar şey olabilir ki? Ee, alakalı olabilir ki. Ki ben de öyle yaptım. Ee, ama partnerim beni bunu bilmediği bir şey vardı. Ee, ben bu robotlara çocuk kaçırmaları için şey yapmıştım diyor. Özellik eklemiştim diyor. Bir şirket bana bunun için şey yaptı diyor para verdi diyor bu çocuklar üzerine deneyemem için güzel bir paraydı ee, Onlar için gibi empati hissetmedim tenmadım insanlar için hiçbir şey hissetmiyorum Fakat bir gün ee, asla şey görmek istemedim diyor. bir gün geldi ve asla o günün şafakını görmek istemedim diyor şafak işini görmek istemedim diyor O. Ee, benim çok sevdiğim kızım onların birisinin yanına gitti. Gitmemesini söyledim. Ama o dayanamadı ve gitti. Babam bakmıyor diyor. Nene seninle oynamama izin vermiyor. Sen harikasın. Hmm, o düşüncen değişecek. Bekle diyor. Diğer çocuklar nereye gitti? O zaman lanet olası Baby onu aldı. Baby'nin kim olduğunu bu biliyor mu bir kere? Ona sorma, söylemen lazım. Ama e, o robotun çocukları kaçırmaması gerekiyordu. Öyle, öyle bir şey için tasarlanmamıştı. Yani demek ki kızını çok kötü bir şekilde yaraladı. O gün daha sonra hastanede öldü. Ben yıkılmıştım. Ve ee, öfke ve çaresizlikle doldum. O, ay daha, o aydan sonra ee, benim evlat edildiğim oğlum ee, o makinelerin elinde başka bir e, ölümcül kazaya maruz kaldı. Kazanın kurbanı oldu. Bir yıldan daha kısa bir sürede iki çocuğumu birden kaybettim. Sonra pencerenin karşısında bir çocuk gördüm bekle diyor. Demek istediğin Evet diyor o sendin. Çok saçma. <gülüyor> Japon animelerine döndü. <gülüyor> Karar verdim ki eğer Fred bir şirketi benden çocuklarımı aldıysa o zaman diğer aileler de aynı kaderi yaşamalı. <gülüyor> Direkt Japon animelerine döndü. Benimle neden konuşmak istediniz şimdi daha iyi anlıyorum diyor çok saçma beni durdurmak e, yapılması gereken şeydi ben kendimi durduramazdım diğer insanların hayatlarını e, yıkmadan duramazdım ah diyor öf be <gülüyor> e, keşke onları baştan görebilsem her neyse şimdi her şey biliyorsun. Görüyorum diyor. Bir insanın başkasına e, sorabileceği en zor sorun nedir biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor söyle bana. Beni affarebilir misin? Hayranet. Eee şimdi. Bu. Eee. Kanon bir hikaye değil. Ama. Ama. Bu şerefsiz adam zaten en başta çocuklara kaçırmak ve onlar üzerinde deney yapmak için para almış. Hani o yüzden yani çocukları ölmeden önce de kötü bir insandı. Öldükler sonra daha da beter oldu. Çocukları animatörlükler tıkmaya başladı. O yüzden affetmiyoruz. Hayır. Lanet olsun sana. Sen bundan önce de kötü bir insanmışsın. Bundan sonra da olacaksın. Senin lanet olası yaratık diyor. Senin zavallı yaratık. Sanki bunların herhangi biri e, senin şey yapabilecekmiş gibi. Senin hareketlerini haklı çıkarabilecekmiş gibi. Ya çıkarmayacak yani. Eğer keşke yüzündeki ifadeyi görsen. Bakın arkadaşlar diyor. ha, ha, ha görüyorlar. Acıdın mı adamı bu şekilde. Sonunda e, dış görünüşü de ruhun iç görünüşüne uyuyor diyor. Tam doğru diyor. Şey. E, hak ettiğini buldu. Kesinlikle paha biçilemez Gerçekten onu affedebileceğimiz zannetti sanki Bizim hayatlarımızı şey yaptın diyorsa mahvettin diyor Bunun için herhangi bir sebep olamaz aynen öyle ya çocukları alıp öldürmeyi herhangi bir sebep bu. olamaz Bu kostümün içinde takılı kalman senin şey Cezan Bütün sonsuzluk boyunca Siz bütün veletlere lanet olsun diyor adam. <gülüyor> Hiçbirinize ihtiyacım yok. Beni duyuyor musunuz? Onu bulmaya çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Buradan çıkmam lazım. Ama ilk önce bütün burayı yakacağım diyor. Yakmayacağız. Neden yakmayacağız? Çünkü e, benim anladığım kadarıyla ben bunun şeyine baktım nasıl bunu sonları falan alacağımıza baktım yakmak çok uzun sürüyor Çünkü şey yok ee, bir adım alıp böyle bir yan tuşa basıp e, sonra şeyi kullanmam lazım her defasında e, o gazı kullanmam lazım hani basıp böyle bütün mekanı dolaşmam lazım bir çok uzun sürecek ve onda yapmayacağım ben artık e, onun linkini böyle aşağıya bir yere koyarım pek farklı bir şey yok Neyse Devamında pek bir şey yok zaten Adam sadece mekanı yakıyor o kadar başka verdiği bir bilgi yok hiçbir şey yok yani bu da böyle bir oyundu süper Five Nights at ee, Bu seride benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok çok çok çok çok teşekkür ediyorum hepinize buradan kalp yolluyorum ee, Five Nights at Freddy's custom knife videoları bundan sonra seride 146.30 kanalından gelecek. Google'da anlatırsanız bulursunuz çok rahat bir şekilde ee, direkt Serdar 146 buçuk yazın başka bir şey yazmanıza gerek yok Serdar 146 normal kanalın ismi gibi sonra da bir de buçuk koyun yazıyla buçuk yazın ee, Bulursunuz zaten Çıkar şeylerde sonuçlarda neyse ve izlediğiniz için teşekkür ederim bu videodan keyif almışsınızdır Videodan keyif alırsanız beğenin paylaşımı unutmayın daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve yüksek çözümlükle kalmanız dileğiyle bundan sonra bir tane video daha gelecek o da San Andreas videosu Ola bugün 7'de gelecek ee, veya 8'de gelecek artık kaçta gelecek bilmiyorum ama bugün gelecek ondan sonra başka gameplay let's play falan gelmeyecek bu kralda sadece gizem videoları gelecek bir sonraki videoda görüşmek üzere hayatta yüksek yönele birlikte kalmanız ile bay bay